Sanki kaçar gibi göçüp gittin ya. Nerede yaşadığın sır benim için. Senden başkasını gözüm görmüyor. Bütün gül kır benim için. Bir halden bilmeze verirsem değil. Sevdanın önünde değil hayir. Düşman belli değil. Dost belli değil. Hayatın her anı hır benim için. Ben din zorluyor hasretin seni. Ellerim özlüyor sıcak bir eli. Kimi kaçık dedi, Kimisi deli. Vallahi az olur Bundan böyle yüküm elemdir gamdır. Olmazsa dünya mahpus sultandır. Gönül suçlarının hükmü idamdır. Hakim bey kalemi kır bilinci.